Geliyor bu dünya var Zor geliyor bu dünya Geliyor bu karışık bu dünya Kafam kadar karışık bu dünya Kurtulmam gerek bu rüya Gerçekten ye kızım gül ya düzeliyor dünya gitse dünya dünya you possible you